Bana göre Open Your Eyes, yani Gözlerini Aç, bir sanat eserindense teorik bir kitaplığa daha çok benziyor. İnsanlar projeksiyonu izlediklerinde görüntüler arasında cümleler ya da kelimeler görecekler. Bunlar söylemek istediğim şeyi anlamalarına yardım edecek. Teorik bir kitaplık olarak gördüğüm Open Your Eyes'ta batılı dünya ve ekstra batılı kültürler arasındaki estetiği bir fikir olarak ortaya koyuyorum. Bu farklılık arasındaki diyaloğu anlamak nereye gittiğimizi bilmediğimiz bugünün koşulları için gerçekten de çok ilginç bir şey. Sanat, birlikte yeni bir şey yaratmak için, düşünceyi derinleştirmek için bir şeyler paylaşmaktır. Bir sanat eseri yarattığınızda onun da aynen yeni doğmuş bir bebek gibi kendine ait bir hayatı olacağını kabul etmek zorundasınız. Tek modaında sergilenen fotoğrafların 2004 ile 2006 yılları arasında üzerinde çalıştığım fotomontajlardan oluşuyor. Orijinal fikrim Lubumbashi, özellikle de Lubumbashi'lerin var olmasının sebeplerinden biri olan Jekamin'lerin geriye bıraktıkları de de, de, de endüstriyel mirasın üzerine <gülüyor> bir şeyler yapmaktı. Maden Endüstrisi ile ilgili bir araştırma yaparken sur qui, sur, arşiv an, fotoğraf de fotoğraflarını de, keşfettik. De, les, les, les et, euh, soi, İlginç euh, bulduğum ortamları, de, metal strüktürleri. Jekamin yapılarındaki estetik şekilleri fotoğraflayarak uh, işe başladım. De, de, de uh, Arşivlenmiş uh, fotoğrafları bulunca o ana kadar y hakkında uh, hiçbir şey bilmediğim geçmişleri uh, daha da çok ilgimi çekmeye başladı. Fotoğrafları taradım ve madende çektiğim diğer fotoğrafları kullanarak de, et, arka planları et, ensuite, uh, yeniden oluşturmaya başladım. Böylece arşiv fotoğraflarını da kullanarak yeni alanlar oluşturdum ve yeni bir hikaye anlatmayı başardım.